Herkese merhaba, yeni bir konuyla daha birlikteyiz. Elementler ve element dengesizliğinde neler yapmalıyız? Daha önceki videomuzda öğrenmiştik. Bu videomuzda da astrolojinin temelini oluşturan niteliklerine göre burçları, bunların bizlere olan etkisini, niteliklerin dengesi ve eksik durumunda nelere dikkat etmeliyiz? Bunları detaylıca öğreneceğiz. Böylece ilerideki konuları anlamanızda yardımcı olacak. Gerekli altyapıyı almış olacaksınız. Hadi gelin niteliklerine göre burçların gruplarından başlayarak konumuza giriş yapalım. Biliyorsunuz ki zodyak 12 burçtan oluşur ve normalde burçlar koç burcundan başlar, sırayla balık burcuna kadar ilerler. Bu sırayla burçları niteliklerine göre ayırdığımızda 3 tane grup elde ederiz. Ve haritamızda gezegenlerin yerleştiği burçlara göre bu gruplar mantığında etki almış oluruz. Niteliklerine göre burçlar öncü, sabit ve değişken olarak adlandırılır. Öncü nitelikli burçlar haritanın eksenini oluşturan köşe noktalara denk gelmektedir. Bu yüzden haritamızda bu köşe noktalara denk gelen burçlar ve gezegenler çok kuvvetli etkilere sahip yerleşimler olur. Bu gruptaki burçlar koç, yengeç, terazi ve oğlaktır. Sabit burçlar boğa, aslan, akrep ve kovadır. Bu burçlar öncülerin enerjisini deneyimleyerek bu enerjinin uygulandığı alanları gösterir. Değişken nitelikli burçlarda ise enerji yenilenir ve değişik alanlara yayılır. Bu gruptaki burçlar ikizler, başak, yay ve balıktır. Şimdi bu üç grubu ayrı ayrı inceleyelim. Potansiyelimizde nasıl etkilediğine bakalım. Niteliklerine göre öncü burçlar kişilik oluşumunda en kuvvetli olan burçlardır. Bu evlerde bir gezegen olması durumunda kişiler kendini bulmakta zorlanacaktır. Genel anlamda güneş öncülere girdiğinde mevsimler başlar. Koç burcuna girince ilkbahar, yengeç burcuna girince yaz mevsimini yaşamaya başlarız. Terazi burcunda sonbaharı ve oğlak burcuna girdiğinde ise kış mevsimini yaşamaya başlarız. Dolayısıyla öncü burçlar taze başlangıçları ve yeni konuları simgelemektedir. Ve bizler bu enerjide hareket edebilecek kapasitede oluruz. Yani amaçlarımız konusunda motivasyonu yüksek, Beğenmediğimiz yönlerimizi değiştirebilecek güçte hareket edebilir, gerçekçi kalarak a'nı yaşayabiliriz. Fakat öncü niteliğimiz fazla ise başlattığımız konuları bitirmekte güçlük çekebiliriz. İşbirliği yapamayabilir, duygusal tavırlarımızla kriz yaratabiliriz. Bunun için sakin ve aklı başında kalmalı, aceleci davranmamalıyız. Yaptığımız işleri mutlaka takip etmeliyiz. Öncü nitelik eksik olduğunda ise inisiyatif almakta biraz zorlanabiliriz. Başlangıçlar yapmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyabilir, koşullara bağımlı kalabiliriz. Savaşmaktan ve muhalefet etmekten kaçınan, krizlerle karşılaşmaktan çekinen biri oluruz ve gerçekçi bakış açısı görmekte zorlanırız. Sabit nitelikli burçlara geldiğimizde bu dört ev genellikle başkalarıyla olan ilişkilerimizdeki uyumlu olduğumuz ya da zorlandığımız konular hakkında bilgi verir. Öncüler mevsimleri başlatan burçlardır, sabitler ise mevsimlerin en yoğun yaşandığı mevsimlerin ortasına anlatır. Bu yüzden burada sebat, dayanıklılık, süreklilik, güvenilirlik ve sağlamlık vardır. Normal olarak konulara sabit bir bakış açısıyla bakılacağı için daha inatçı, esneyemeyen, daha sadık, değişimi sevmeyen bir yapı kazanırız. Statümüzü korumak isteriz. Bu yüzden kolay kolay hedeften sapmayız. Bu nitelik fazla olduğunda değişmemiz gereken yerlerde çok zorlanırız. Fazla tutkulu, katı ve muhafazakar tavırlar içerisinde olabiliriz. Duygularımızı içimize atmak bizi stresli ve gergin yapar. Bu yüzden sabit niteliğin fazla olan kişiler kronik hastalıklara daha açık bir gruptur. Sabit nitelik eksik olduğunda güçten kolayca düşebilir, kararlı olmamız gereken yerlerde istikrarlı davranamayabiliriz. Daha iradesiz zayıf, motivasyonu düşük, dağılmış ve ne yapacağını bilemez bir durumda maymun iştahlı tavırlar sergileyebiliriz. Değişken nitelikli burçlara baktığımızda burada enerjinin yenilenmesi durumu vardır. Yani öncülerdeki angular evler ilk enerjiyi oluşturur, sabitlerdeki succulent evler enerjiyi korur... Değişkenlerdeki cadent evler ise enerjiyi yeniler, ritmik bir şekilde enerjinin yeni alanlara yayılmasını sağlar. Güneş değişken burçlara geldiğimde mevsimler sona ermeye başlar. İkizler ilkbahardan yaza geçişi, başak burcu yazdan sonbahara geçişi, yay burcu sonbaharın bitişi, kışa geçişi. Balık burcu ise kışın bitişiyle ilk bahara geçişi anlatmaktadır. Buradaki enerjiyle bizler de değişken ve esnek bir yapıda olabiliriz. Monotonluktan sıkılan, bu yüzden daha meraklı, araştırmacı, öğrenmeyi seven bir yapımız olur. İnsanları bir araya getiren sosyal ağlar kurabiliriz. Bu nitelikteki insanlarla anlaşmak kolay olur. Bu niteliği fazla olan kişilerin dikkatleri daha kolay dağılır, kolayca vazgeçerler. Detaylarda kaybolup bütünü görmekte zorlanabilirler. Bir hedef koyduklarında ise uyum sağlamakta zorluk çekerler. Ne zaman ne yapacağını bilemeyebilir. Tedirgin, gergin, heyecanlı ve sinirli davranışları içerisinde olabilirler. Sakin kalmayı öğrenmezlerse anksiyete sahibi olabilirler. Değişken nitelik eksik olduğunda kişiler uyum problemleri yaşayabilir. Kendilerini bir işe veya bir konuya adamakta zorluk çekerken diğer taraftan bağlanma problemleri de yaşayabilirler. Ve sorunlara arkasını döner kolayca unutabilirler. Hayatına devam etmek, değişim ve yeni hedefler koymak konusunda zorluk çekerler. Bazen de dar görüşlü davranarak eski kalıplara göre hareket edebilirler. Evet, sizler de haritalarınızdaki gezegenlerin hangi burçlarda yerleştiğine bakabilir. Buna göre nitelik dengenizi çıkarabilirsiniz. Önceki eğitimlerimize ulaşabilmek ve bundan sonraki eğitimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.